arkadaşlar Merhaba bugün ATS için bir kombinasyon hazırladım onu paylaşacağım sizinle bu kombinasyonda kıyıdan kıyıya haritasının yeni sürümü var ProMods'un Kanada için hazırladığı yeni bir harita var bu küçük bir harita gerçi ama ileride muhtemelen genişleyecektir çünkü çalışıyorlar bunun üzerinde oldukça büyük bir harita bu Canada e, Yani Kanada'nın eski haritasının Birlikte kullanıldığı bir harita Aynı zamanda onu da söyleyeyim Yani Promotiv Kanada ile beraber Canada Dream de kullanılıyor Aynı zamanda bu kıyıdan kıyıya haritasının Colorado kısmında Bir sıkıntı vardı Bağlantılarda o da düzeltilmiş Şimdi orada da bir sıkıntı yok Dolayısıyla güzel bir kombinasyon oldu bu Şimdi neler var? Önce onu söyleyeyim. Meksika haritaları var. Kıyıdan kıyıya haritası var. Şurada Sierra Nevada var. Promos Kanada bölümü var. Kanadrim Dream var. Hawaii adası var. Bir de şu var, Karayıp Adaları. Harita günlerce meşgul edebilecek bir harita. Ancak şunu hemen söyleyeyim. Bu Kanadrim artık güncellenmeyecek. En azından en son bu haritaya güncelleyen arkadaş kendisini güncellemeyeceğini söyledi. Bu kıyıdan kıyıya haritasını yapan arkadaş Güncelleyecek diyorlar ama ne kadar doğru bilemiyorum yani 1.40 sürümünde bu harita kanadarıyım olmayabilir O konuda bilginiz olsun Şimdi Bir de kargolara bakalım hemen Ben haritada Epeyce araba kullandım bunda Herhangi bir sorunla karşılaşmadım Muhtemelen sizde herhangi bir sorunla karşılaşmadan kullanabileceksiniz kargo pazarında da size göstermek için bunları yapıyorum ama bunları daha evvel test ettim zaten. Bunlarda da bir sorun yok. Ama tabi her zaman söylediğim gibi haritalar farklı farklı ellerden çıkıyor. Dolayısıyla bazı yerlerde sorunlarla karşılaşmanız olası. Ama bu oyunu çökertecek kadar büyük bir problem olmayacaktır. Şimdi arkadaşlar bir de hemen Modlarımıza bakalım. Yine en alttan başlayalım. Paz mod var. Reforma Meksika Extrema var. Vivo Meksiko var. Bu Paz modla yani şu haritayla. Paz modla Meksika Extrema arasında bir uyumsuzluğu gideren eklenti. MaxiMap var. Reforma Sierra Nevada var. Island Map var. Bu Hawaii adası Mega Research var. Mega Research şu aşağıdaki bütün haritaların varlıklarını barındıran bir dosya arkadaşlar. Yani şu haritaların tümü bu Mega Search'ten yararlanıyor. Coast to Coast bu kıyıdan kıyıya haritası en son sürümü. Bu reforma haritalarıyla kıyıdan kıyıya haritası arasında uyum sağlamak için hazırlanmış bir fix dosyası. Canada Dream, bu en son sürümü yine 1.39 için güncellenmiş sürümü. Bu Karayip Adaları göstermiştim haritanın üzerinde. Bu da Promotes'un dosyaları. ProMods'un 4 tane dosyası var. Kanada Asset, Def, Map ve Model dosyaları. Bu reform haritalarıyla ProMods arasında bir zeminle ilgili bir sıkıntı çıkıyor. Hepsini birlikte kullandığınız zaman o problemi gideren bir fix dosyası. Bu da ProMods Kanada ve Kanada Dream arasında bağlantıları sağlayan yani ProMods'un Kanada bölümünü kaldırıp yeni yol bağlantıları kuran bir dosya. Bütün harita dosyalarımız bu kadar arkadaşlar. Oldukça basit. Sıralaması da kolay. Bunların dışında yine bir harita zemini var. O harita zemini için linki video açıklamasında bulacaksın. Tabi diğer haritaların linkleri de olacak. Bu da rota danışmanı. Benim yaptığım küçük bir mod bu da normal Kamyonlarda SCS'nin varsayılan rota danışmanı kamyonun sağ alt köşesinde bir dikdörtgen şeklinde yer alıyordu. Bu rota danışmanını bir satır olarak ekranın üstüne taşıyor. Tek fonksiyonu o zaten. Bütün dosyalarımız bu kadar. Ha, bu arada bir şey daha söyleyeyim de hazır ATS ile başlamışken. ATS'nin bu sisle megapak vardı. Herkes kullanıyordur bunu muhtemelen. Bir takım aksesuarlar eklemenizi sağlıyor bu. Bu e, Sisle Megapak kullanırken daha önce şu Megapak'ı da kullanıyorduk. Şunu kullanıyorduk bunun hemen üstünde. Bu ATS'deki ATS kamyonlarında e, yer tutucular yoktu. O yer tutucuları sağlıyordu bize. Şimdi bu yeni kamyon eklendikten sonra bu uyumsuz hale geldi. Artık bunu kullanmıyorsunuz. Şimdi normal e, DLC çıkarttı. Secese bu ATS için aksesuar paketi. O paket çıktıktan sonra artık bu işe yaramaz hale geldi. Çünkü şimdi bütün kamyonlarda artık diğer tutucular var. Sislerin mega pakı tek başına kullanılıyor. Bu yeni kamyonlarda içerecek şekilde bugün güncellenmiş. Yani bunu tek başına kullanacaksınız artık bununla beraber kullanmayacaksınız. Evet arkadaşlar bütün dosyalarımız bu kadar. Kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın, hoşça kalın.